Sevgili arkadaşlar, bugünkü Arapça hikaye okumalarımızda yine Aynı Yayınevi Darul Menhel'in yayınladığı sekizinci kitap yine 6-7 yıllar için uygun görülmüş El-Imleku El imlâhü, el şakiyyü, kötü, dev, ve melikül akzâmü, ve melikül akzâmü diyelim, ve melikül akzâmü, ve cücelerin kralı, melik, kral demek, el akzâm, cüce, el imlâhü, dev, el akzâm, cüceler, kazım. Bu kitabı yazan arkadaşlar, Ahmet Muhammed, resimniyanda dıya elhaccar başlayalım bakalım. Bakın burada dev bir insan görüyorsunuz evlere basıp yıkıyor. Tabii masal bu. Ve kaçışan cüceler. Hem devi hem de cüceleri ne yapıyor açıklıyor bize. Kenne vardı fi kadim zamanı geçmiş zamanda. Kadim eski geçmiş. Genelde Eski olarak, memleketin bir krallık, lille amalikati devler için, eri yarı adamlar için bir krallık vardı, memleket vardı. Neymiş, vel imlâku, arkadaşlar, imlâk, dev, neymiş, ne işe yarıyor? Neymiş? lak insanın insandır nasıl bir insan bakmun iri bir insan tabiim uzun tabi uzun damun iri bu onun uzunluğu afu kat kattır kat kat tuğul insani tuil insani insan uzunun kat katıdır Elabi Normal, insanın uzunluğun kat katıdır, fazlasıdır. Evet. Ve evet. veznühü, veznühü ağırlığı Yine ad'af var arkadaşlar bakın, ad'afı, ad'afı Ad'af, kat kat Dı'fın, di'fani, ad'af Vezni insani İnsanın ağırlığın kat katıdır nasıl? el-adi normal insan ağırlığın kat katıdır ve kana, he bunlar idiler el-amalikatü bu devler musallimine barış çiğdı yani anlaşmalı anlaşma vardı musallimine zıttı muharibin yani savaşmıyorlardı. Dostluk içinde barış içinde yazıyor. Evet, yuhibbu ne? Seviyorlardı. Habbe yuhibbu. Yuhibbu, yuhibbani ve yuhibbune insanı, <anase>, insanları seviyorlardı. Ve yusaidunhum ve onlara yardım ediyorlardı. Bakın, yuhibbuna yusaidu ne? Hüm. Onlara, yuhibbunen nase, insanlar severlerdi ve yusaidunen nase, ve insanlara yardım ederler. İmlakun, deve, dev, dev diyelim, diye dedik, dev, anlamda? Dachmun, iri, yusaidu, yardım ediyor. Bakın, burada, işte bu cüce, bu da dev adam yani. Değil mi? Yani bakın uzunluğu neredeyse adamın devin dizinin boyuna geliyor. Sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Ve kene ve idi vardı kurbe memleketi memleketin yakınında, krallığın yanında ne vardı? El Alikati devlerin memleketin yakınında vardı. Memleketin, bir başka memleket bir başka krallık uğra, memleketin uğra, bir başka memleket el-eqzâni, lil cüceler için de devlerin memleketinin yanında cüceler için de başka bir memleket vardır ya cücelerini yaşadı. şimdi cüceyi tarif ediyor güzel arkadaşlar, neymiş cüce Wel kazamu cüce, insanın insandır, sahirun, küçük bir insan Tuluh uzunluğu, Tulu İsrail insani, el -ali. Ya Tuluh uzunluğu, Tulu İsrail parmak uzunluğundadır diyor. Ya parmak kadar, parmak alan, parmak çocuğu. Hangi parmak? İnsanın insan parmağı kadar el Normal insanın parmak kadardır uzunluğu. Ve znuhu, hafif, hafifun, cidden gerçekti. Yani uzunluğu sevgili arkadaşlar nedir? Bir normal insan parmağının uzunluğu kadarmış. Allah Allah sevgili çocuklar. Evet. وَكَانَ idi هَا اُلَئِي Bunlar, el-eqdamu ال bu cüceler tayyibine iyiler idi. İyilerdi. İyi insanlar. يُحِبُّونَ severlerdi seviyorlardı el hayra hayra lin insanlara hayır yapmayı insanlara iyilik yapmayı seviyorlardı ve ve yusaaidunhum ve onlara yardım ediyorlardı neymiş ve kana idi qurba yakınında memleketil amaliqati devlerin memleketinin yakınında Memleketin uğra bir başka memleket vardı. Kimindi? Dil-eqzami. Cüceler için bir başka memleket vardı. Vel-kazamu ve cüce insanın sağırın küçük bir insandır. Tuğlu hu, uzunluğu tuğlu isbe'in. Parmak uzunluğu kadardır. Nasıl parmak? Isbe'l-insani. İnsanın parmakları. Yani uzunluğu insan, normal bir insan, adi, el-adi, adi bir insan. Tabi adi biz hakaret olarak e, algılarımızda, aslında adi demek normal demek, normal. Evet, harikulade olmayan. Ve veznühü ve onun ağırlığı, yani kimin, cücenin, hafifun, hafiftir cidden, gerçekten. Gerçekten hafiftir ya bir parmak <gülüyor> uzunluğunda olan bir insan Hadi bilemedim 5 gram 10 gram ve Ken heley <gülüyor> tak masal bula mı bu cüceler bu cüceler neydi taybine kendininin haberi bu iyileri tayıp tay verdi tayyim Yuhibbu ne severler de el hayra hayrı severler de insanlara karşı hayır işlemek severler ve yusaidunhum ve onlara yardım etmeyi severler de saade yusaidun. Musaid el müdir dersek müdüre yardım yoksa müsaid el amid dersek de kan yardımcısı müsaid e, el şoför yardımcısı yani muavin. Evet burada Bugünkü videomuzu noktalıyoruz. Yarın bir kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yani dev ve cücelerin memleketlerini okumaya devam etmek üzere. Hepiniz esen kalınız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi canı gönden selam.